Bugün 25 Mayıs 2022 Çarşamba Merkür günündeyiz. Ay 0.39'da Koç burcuna geçecek. Önümüzdeki iki gün Koç burcunda ilerleyecek olan ay daha sabırsız ve dürtüsel davranmamıza neden olabilir. Kişisel isteklerimizi yerine getirmek için hevesli ve coşkulu olmamız mümkün. Zaman zaman inatçı ve bencil tavırlar da takınabiliriz. Sabah erken saatlerde enerji gezegenimiz Mars Balık burcundan ayrılarak Koç burcuna geçecek. Mars kendi burcu Koç'ta 5 Temmuz'a kadar ilerleyecek. Bu dönemde kişisel enerji ve motivasyonumuz yükselirken günlük yaşam ve iş alanlarında inisiyatif alabilir, cesaretle mücadele edebiliriz sabah saatlerinde koç burcundaki ay Mars ve Jüpiter'le kavuşacak güne heyecanlı ve iyimser enerjilerle başlayabiliriz fiziksel ve duygusal enerjimiz yükselirken hevesli ve cesur davranabilir kişisel girişimlerimizde inisiyatif alabiliriz sabırsız ve dürtüsel tavırlar da artacağından fazla risk almamız kaza ve sakarlıkları açık olmamız mümkün daha sakin sağduyulu olmaya özen gösterelim Öğle saatlerinde Koç burcundaki Ay ile İkizler burcundaki Güneş arasında etkinleşen uyumlu görünüm, duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmamızı kolaylaştırabilir. Karşı cinse ilişkilerimiz ve sosyal faaliyetlerimiz keyifli ilerleyebilir. Boğa burcundaki Merkür ile Oğlak burcundaki Plüto arasında kesinleşen üçgen açıysa, zihinsel enerjimizi yükseltebilir. Odaklandığımız konularda yüksek verim alabilir, daha kararlı ve iradeli davranabiliriz. Üzerinde çalıştığımız projeleri gözden geçirebilir, eksikleri tamamlayabilir.